Arkadaşlar merhabalar bu videomda bilgi sarmalı yayınlarını hazırladı. AYT matematik branş denemelerinden deneme 9'un geometri çözümlerini yapacağız. Matematik çözümleri SML Hoca YouTube kanalındaydı. Bir de bu sınav neydi? 2023 müfredatına göre yani daraltılmış müfredata göre hazırlanmış olan bir denemeydi. Hadi bakalım deneme 9'un geometri çözümlerine trigonometrilerle birlikte başlayalım. Trigonometriler 27. soruyla başlıyor. Bakalım ne demiş soru? Alfanın aralığı 0 ile pi bölü 2, betanın aralığı da 0 ile pi, pi bölü 2 arasında verilmiş. Alfanın yalnız 2 alfası ve 3 alfası var. Bir 2 alfanın aralığına bakalım bir öncelikle. 2 alfanın aralığı ne olacak? Hocam bunu 2 ile çarptığım zaman 0 ile pi arasında oluyor. Bir de bunu 3 ile çarptığım zaman 3 alfanın aralığı da ne olacak? O zaman bu da 3 pi bölü 2 oluyor. 3 pi bölü 2 ile 0 arasında olacak. Şimdi sinüs 2 alfayla sinüs 3 alfanın çarpımı neymiş? 0'dan küçükmüş. Biz sinüs 2 alfanın değerine bakacağız. Nerede bu? Hocam. Birinci bölgede ve ikinci bölgede demek. Birinci bölgede ve ikinci bölgede yani şu bölgede ve şu bölgede sinüsün işareti kesinlikle ama kesinlikle artı mı? Artı. Sen artıyla neyi çarparsan eksi yapar. Eksiyi. O zaman sinüsün alfa kesinlikle ama kesinlikle ne olacak? Kesinlikle ama kesinlikle negatif olacak. O zaman negatif olması için aslında 3 alfanın aralığını biz 0 ile 3 1, 1 2 arasında bulmuştuk. Ama bu kaçıncı bölgede olması lazım? Üçüncü bölgede olması lazım. O zaman bu aralığımız ne oluyor arkadaşlar? 3 alfanın aralığı kesinlikle ama kesinlikle 3. bölgede. Yani pi ile 3 pi bölü 2 arasında olacak. Hatta 3'e böldüğümüz zaman pi bölü 3 küçüktür alfa o da küçüktür. Pi bölü 2 mi yapıyor arkadaşlar? Alfanın tam olarak tanım aralığını bu şekilde bulmuş olduk. Pi bölü 3 dediğimiz hatta nedir onu da yazalım. Hocam burası 60 yapıyor burası da 90. 60 ile 90 arasında olduğu kesin. Sonra kosinüs 2 beta bakalım kosinüs 2 betadan ne olacaktır 0 küçüktür 2 i̇ki beta 2 ile çarptığım zaman O da küçüktür pi olacaktır Normalde aralığımız bu Şimdi sen kosinüs beta kaçıncı bölgede birinci bölgede işaretimiz nedir Çünkü 0 ile pi bölü 2 arasında kosinüsün işareti artı Bir de kosinüs 2 beta'yı çarptığın zaman büyüktür 0 olacakmış Artıyla neyi çarparsan büyük sıfır yapar artııyı E o zaman kosinüs 2 betada ne olmak zorunda arkadaşlar? Hani bu normalde 2 beta'nın aralığı sıfırla pi arasında ya. ikinci bölgede olmaması lazım. O zaman bu 2 beta'nın aralığı ne olacak kesinlikle ama kesinlikle birinci bölgede olmak zorunda. O zaman 2 beta sıfır küçüktür 2 beta o da küçüktür pi bölü 2 olarak bulduk. Hatta beta'nın aralığını buradan bulabilir miyiz? 2'ye böldüğümüz zaman sıfır küçüktür beta o da küçüktür pi bölü 4 bulduk. Yani beta'nın aralığını da kesinlikle ama kesinlikle bu bulduk. Hatta bu da 0 küçüktür beta o da küçüktür. Kaç derece oldu? 45 derece oldu. Hem alfanın aralığını 60 ile 90 arasında buldum. Hem de betanın aralığını 0 ile 45 arasında buldum. Şimdi buna göre bunları yorumlayalım. Birim çember çizeceğiz kardeşim. Hadi bakalım şu yorumu yapalım. Sinus alfa sinüs betadan küçükmüş. Alfa nerede? 60 ile 90 arasında. Hemen birim çemberi çiziyorum. Şöyle biraz büyük çene çizeyim. Sıkıntı yaşamayayım. Birim çemberi çizdim. 60 ile 90 derece arasında. Şuralarda bir yerlerde. Öbürü de beta da 0 ile 45 derece arasında. Burada beta'nınki burada alfa'nınki burada. Sinüs değerlerine bakacağım. Sinüs değerleri burada ve burada. Alfa'nın sinüsü daha büyük olmadı mı beta'dan? Evet. O zaman bir ifade ne oldu? Yanlış oldu arkadaşlar. İkinciye bakalım. Tanjant alfa. Şimdi alfa burada beta burada. Tanjant değerlerine bakacağız. Aynı şey üzerinde birim çember üzerinde yapalım isterseniz. Oy bu biraz büyükçe ne olmuş? Hemen şunu şöyle küçülteyim. Heh. Buradaki şeye bakalım arkadaşlar şimdi. Burada alfanın değerine bakacak olursak hop şöyle hocam alfa değeri neredeydi 60 ile 90 arasında 45'ten büyük olunca zaten birden büyük olmuyor muydu? Evet e birden büyükse sinüs değeri de sıfır eksi 1 ile 1 arasındaysa tanjant alfa kesinlikle ama kesinlikle birden büyük müdür? Yani sinüs betadan büyük müdür? Büyüktür çünkü alfa değeri 45'ten büyük ya 60 ile 90 arasında ya ondan dolayı birden büyük olmak zorunda çünkü burası 1. Birden büyük. O yüzden sinüs betadan da kesinlikle büyük diyebiliriz. İki doğru. Üçüncüye bakalım. Sinüs 3 alfa. Sinüs 3 alfa nerede arkadaşım? 3 alfaya baktığımız zaman normal aralığımız 60 ile 90 arasında değil mi alfanın? Evet. 3 alfaya baktığın zaman hocam şurada mıydı? 0 ile 3 bir belik arasında mı? Hayır. Şuraya bakacaksın. 3 alfaya bak. Bakayım şimdi burada. 3 alfaya baktığın zaman burası kaç yapıyor? 180 yapıyor. Burası kaç yapıyor? 270 yapıyor. Yani üçüncü bölgede kesinlikle. Öbürü de 2 beta'ya bakacağım. 2 beta'da ne yapıyor arkadaşlar? Bunu 2 ile çarpacağım. O zaman 0 küçüktür 2 beta. O da küçüktür 90. Bu da birinci bölgede oldu. Sinüs 3 alfa kosinüs 2 beta'dan büyük müdür? Üçüncü bölgede bu sinüs 3 alfa üçüncü bölgede ya. Sinüsün işareti zaten eksidir. 2 beta'da birinci bölgede sadece işaretlerine baksak. Birim çemberi yorumlamasak bile geliyor. Sinüs 3 alfa kosinüs 2 beta'dan kesinlikle ama kesinlikle küçük oluyor. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 4. 2 ve 3 yaptı. Yani cevap denizli oldu. 27. soruda geldik 28'e. bir ABC üçgeninde AB dik BC yani bir açısı dik diyor bize hemen bir açısını çizelim şöyle dik olacak şekilde bir dik üçgeni çiziyoruz ABC'leri de yerleştirelim şöyle A B C ve şu B açısı da 90 derece BAC açısı alfaymış BCA açısı da tetaymış şimdi. Hemen dik üçgeni büyük çizdim ben burada dik üçgeni büyük de çizmeye de gerek yok aslında şöyle küçültelim bunu şöyle bir dik üçgenimiz var ben buradan neyi biliyorum alfa artı teta'nın kaç derece olduğunu biliyorum hocam 90 derece olduğunu biliyorum bu bilgilerden dolayı burada 4 alfa artı 5 teta var e ben alfa artı teta'yı biliyorum bunu nasıl yazabilirim 4 alfa artı 4 teta artı teta şeklinde yazabilirim hocam alfa artı teta 90'sa 4 alfa artı 4 teta 360 değil midir evet Burası tanjant 360 artı teta'ya eşit oldu. Çarpı. Burayı da 3 alfa artı 3 teta şeklinde yazdığım zaman bir tane de teta dışarıda kalıyor. 3 alfa artı 3 teta da 270 yapmıyor mu? Evet. Tanjant 270 artı teta'ya eşit oldu. Evet. Şimdi bunları düzenleyeceğiz. İndirgeme mahapiyeti var. Sen 360 ekleyip çıkarttığın zaman zaten esas direkt bulursun. Burası ne oldu? Tanjant teta oldu. 360 ekleyip çıkarttığımızda fonksiyon isim değiştirmiyor, değil mi? Evet. Burada sonra bırakacağız. Fonksiyon isim değiştirecek. Kotanjant olacak. Ama şimdi dikkat. Tanjant 270 burası. 270'e teta eklersek buraya düştü. Bu bölgede tanjantın işareti nedir arkadaşım? Eksi. O zaman başına bir eksi işareti koyacağız. Eksi. Fonksiyon isim değiştirecek burada. Evet. Isim değiştirdi. Kotanjant oldu. Eksi kotanjant teta eşit oldu. Aynen öyle. Eksiyi başa alalım. Eksi tanjant teta çarpı kotanjant teta eşit oldu. Bu aslında bir olduğunu biliyorsunuz da ben yine de açayım eksi sinüs teta bölü kosinüs teta çarpı kosinüs teta bölü kotanjant teta açı olup sinüs teta oldu. Şunlar gitti, bunlar gitti. Cevapta ne yaptı o zaman eksi 1 yaptı. Yani 28'in soru Akçay oldu. Geldik 29'a. Evet gençler burada bu şekilde verilmiş. Bu dönüşümleri aslında böyle bilsek de oluyor ama bilmenizi de tavsiye ediyoruz. Mesela kosinüsün içindeki x'i 2 ile çarptığımız zaman ne oluyordu? Daralıyor muydu ya da genişliyor muydu? Onları iyi bir şekilde bilin. Fonksiyona 1 eklediğimiz zaman ne oluyordu? Aslında y'den çıkarmış gibi oluyoruz. Yukarı çıkıyordu mesela değil mi? Arkadaşlar, bunları bilmenizde fayda var. Ama şekil bu şekilde verilmiş ya. Yerine koyarak da çözebiliriz. Genelde yerine koyarak yapmayı daha çok seviyorsunuz ama bazen yerine koymalarda çıkmayabiliyor. O yüzden buradakileri yani kosinüsün içini 2 ile çarptığımızda ya da 2'ye böldüğümüzde neler oluyor? İşte e, bir fonksiyona a dediğimizde ya da fonksiyondan a çıkarttığımızda ne oluyor aşağı mı gidiyor yukarı mı gidiyor işte e, sinüsün içindeki x'e bir şey eklediğimizde ne oluyor sağ mı gidiyor sola mı gidiyor bunları bilin arkadaşlar bunlar önemli ama biz şimdi şurayı yorumlayalım mesela şurada d değeri var bakın d değerini bulmaya çalışalım bu absin 0 olduğu değerde hem mavi değerde hem de kırmızı değerde d değil mi evet yani gx fonksiyonunda 0 yazdığımızda evet x yerine 0 yazdığımız zaman gx'de g0 neye eşit oluyor arkadaşlar? Kosinüs 0 artı 1'e eşit oluyor. Kosinüs 0 dediğimiz nedir arkadaşlar? 1'dir. 1 artı 1'den burası kaç yaptı? 2 yaptı. Evet d'yi kaç bulmuş olduk? 2 bulmuş olduk. Hatta d'yi 2 bulduk ya. Burada da aynı zamanda mavi doğruda da x yerine 0 yazdığımızda 2 yapacak değer. O zaman x yerine 2 yazdığımızda bu değer 2 yapacak. Yani 2 eşittir. x yerine ne yazıyorum? 0 yazıyorum. a artı b çarpı sinüs 0 eşit oldu. Sinüs 0 dediğimiz 0'dır. 0 çarpı b e, 0 yaptı. A, buradan da a neye eşit oldu arkadaşım? 2'ye eşit oldu. Evet a'yı 2 bulduk. Sonra başka biz neyi? D'yi de 2 bulduk. Bunları yerine yazalım. Sonra devam edelim. Hocam pi bölü 4'te. Bak pi bölü 4 yazdığımız değer zaman da c'yi verecek fonksiyonu da g fonksiyonu da p bölü 4'ü yazalım. Çünkü g fonksiyonunu biliyoruz burada. x yerine p bölü 4 yazdığımızda burası p bölü 2 mi yapıyor? Evet. x yerine p bölü 4 yazdığımızda şöyle gösteriyorum. kosinüs 2x yani kosinüs e, p bölü 4 yazdığımızda kaç yapıyor arkadaşlar? 2 çarpı p bölü 4. p bölü 2 yapıyor. kosinüs pi bölü 2 artı 1 yaptı burası. Değil mi? Evet. kosinüs 90 nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Değil mi? Sıfırdır. 0 e, artı 1'den burası kaç yaptı? 1 yaptı. Fonksiyonun değeri pi bölü 4'te kaçı gösterecek? 1'i gösterecek. Yani c'yi biz ne bulduk arkadaşım? 1 bulduk. Aynı zamanda mavi doğru da 1 gösterecek. Mavi'de de pi bölü 4 yazalım. x yerine pi bölü 4 yazdığımızda burası sinüs şuraya yazayım. E, fx fonksiyonumuz neyi gösteriyor? pi bölü 4'te 1'i mi gösterecek? Evet. 1 eşittir a artı. A'yı kaç bulmuştuk zaten? 2. 2 artı b çarpı sinüs 2 çarpı pi bölü 4 yani pi bölü 2 kessiniz. Pi bölü 2 1'e eşittir. O zaman buradan ne geliyor denklemde? 1 eşittir 2 artı b'ye eşit oldu? Evet buradan da b'yi kaç bulduk? Eksi 1 bulmuş olduk arkadaşlar. B'yi eksi 1 bulduk. Sırada ne var? E var. Tamam b'yi eksi 1 bulduysak yerine yazı yazıyaz artık. Yukarıya yazıyorum arkadaşlar. Mavi renkle yazayım hatta. fx fonksiyonumuz neye eşit oldu? a'yı da bulduk b'yi de bulduk. a'yı kaç bulmuştuk? 2 yani 2. b'yi kaç bulmuştuk? Eksi 1 bulmuştuk. 2 artı eksi 1 çarpı sinüs x yani eksi sinüs 2x'e eşit oldu. Şimdi burada şu e'yi bulmam için denklemde 3pi bölü 4 koymam lazım değil mi? x yerine 3pi bölü 4 yazdığım zaman x yerine 3pi bölü 4 yazdığım zaman 3pi bölü 2 yapıyor burası. O zaman fx neye eşit oldu? 2 eksi sinüs 3pi bölü 2 oldu. Sinüs 91 iken sinüs 3pi bölü 2 kaç yapıyor arkadaşlar? Eksi 1 yapıyordu. Şurası eksi 1 yaptı. 2 eksi eksi 1 de 2 artı 1 yaptı. 3 yaptı. FX değeri kaçı gösteriyormuş? 3'ü gösteriyormuş. Bunun yerine de 3 yazdık. Hadi bakalım toplayınca kaç çıkıyor? 7 bir çıkıyor. Evet topladığımız anda cevap böylelikle 7 buluruz. Örnek 29 balıkesir çıktı arkadaşlar. Geldik örnek 30'a. Evet şöyle bir şey verilmiş bize. Kökler farkının mutlak değeri. O zaman bu denklemi çözeceğiz. At bunu öbür tarafa. değil mi Yapacak bir şey yok. Hocam sinüs x artı pi bölü 12 eşittir. Eksi kosinüs. x artı pi bölü 12. x artı pi bölü 12. E hocam burada dikkat edersek şunu şey yapabiliriz hocam. Sinüs eşittir. Kosünüslü bir şey eşit. Ama burada eksi değer var. Canımı sıkabilir. Eksi değeri içeri atabilirim. İşlem kalabalığı olabilir. İçeri atma da bölgesinden dolayı. Hani bu ikinci bölgede üçünü birinci bölgeyi atma gibi. Ama burada dikkat edersen sinüsle kosinüsün içi aynı ya. Bunu öbür tarafa atarsam sinüs x artı pi bölü 12 sanki buradan daha kolay çıkacak. Bölü kosinüs x artı pi bölü 12 neye eşit oldu? Eksi 1'e eşit oldu. E buradan ne geldi? Sinüs bölü kosinüs Yani bu da tanjant x artı pi bölü 12 eşittir. Eksi 1'e eşit oldu. Tanjant nerede eksi 1'e eşittir arkadaşlar? Tanjant 45'te 1'e eşitken 135'te de eksi 1'e eşit değil mi? O zaman ben burada şu x artı pi bölü 12'yi kaç diyeceğim? x artı pi bölü 12'yi hocam 135 diyeceğim. Yani pi bölü 4'ün 3 katı. 45. katı 3 pi bölü 4 diyeceğim. Ama tanjant ne oluyordu arkadaşlar? Eksi değer şu bölgedeyken hop, 180 ekleyince bir de burada hop 180 ekleyince hop işaretleri 180 eklediğimizde olmuyor. Mesela artılıyken 180 eklesen 180 eklesen yine artı değerlerini yapıyoruz. O yüzden burada ne diyeceğiz? K çarpı pi eklersek bütün çözüm kümesini bulmuş oluruz. E, o zaman buradan şunu öbür tarafa atıyorum. Hocam 3 pi bölü 4'ten pi bölü 12'ye çıkartıyorum. 3 pi bölü 4 eksi pi bölü 12'yi şurada çıkartayım. 3 9 pi bölü 12 yaptı. 9'dan da e, pi çıkınca 8 pi bölü 12 yaptı. 4'e bölsen 2 pi'yi 4'e bölsen 3. 2 pi bölü 3 yaptı. Yani x 2 pi bölü 3 artı k çarpı pi yaptı. Burada K yerine 0 yazarsam X'i 2P'yi bölü 3 buluruz. K yerine 1 yazarsam K yerine 1 yazdığımızda da ne oluyor arkadaşlar? E, 2 X, X eşittir. Şurası 2P'yi bölü 3 artı 2P'yi bölü 3 artı P'ye eşit oldu. O da 5 pi bölü 3'e eşit oldu. K yerine 2 yazamam. Çünkü 2P oluyor. Bizim aralığımız nerede? 2P'den küçük olmak zorunda. O yüzden 2 tane değer bulduk? Bir bu bir de bu yapmış oldu. Yani bizden de ne isteniyor? Bunların kökler farkının mutlak değeri kaçtır diye soruluyor. Yani şundan şunu çıkartacağım. 5 pi bölü 3 eksi 2 pi bölü 3 isteniyor. İstersen 2 pi bölü 3'ten 5 pi bölü 3 çıkart. Çünkü mutlak değeri isteniyor. Bu da kaç yapıyor o zaman? 3 pi bölü 3 yapıyor. 3 pi bölü 3 de neye eşit oluyor o zaman? Pi'ye eşit oluyor. Yani cevap böylelikle ne çıktı? 30. soruda Denizli çıktı arkadaşlar. Tamam Geldik 31'e. Dik koordinat düzleminde O merkezli yarıçap uzunluğu 1 bir, birim olan. Evet, yarıçap uzunluğu 1 1 olan. Şurası 1. Hocam şuradaki uzunluk da 1, buradaki uzunluk da 1. Tamam 1. Tamam. E ee, çapı gören çevre açı 90 derece. Burası da 90 derece. Alfa 90, burası beta. Alfa 90, burası beta. Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer oldu. Benzerlikten gidebiliriz. Ya da ne yaparsın? Hocam şuradaki kenarı bulayım ben. Şuradaki trigonometrik olanlardan burayı bulayım ben. Sonra hatta burayı bulabilirim ben şurayı bulabilirim tamam bir bunun ama şuraya bir a diyecek olursam alfanın karşısı ve komşusu var Tanjat alfa a bölü bir eşit a'yı ne bulduk Tanjat alfa bulduk sonra hocam şuradaki üçgende de şu dik kenarı ve bu dik kenarı bulabilirim ama bence bu şekilde yapacağımıza bu şekilde yapacağımıza benzerlik var işin içinde benzerliği düşünsek sanki daha iyi olacak gibi duruyor sanki sanki sanki daha iyi olacak gibi duruyor değil mi? Evet sanki benzerlikten gitsek daha hoş olacak arkadaşlar. Evet buraya bakacak olursak normalde dediğim gibi bak işi uzatırsınız sadece böyle bir şey dediğiniz an. Hocam burası 2 iken ben burayı bulabilirim. İşte sinüs buraya ne diyebiliriz? Buraya C desek burada açının karşısı ve hipotenüsü var. İşte sinüs alfa C bölü 2'den C 2 sinüs alfa yapıyor. 2 sinüs alfa. İşte buraya da D diyecek olursan kosinüs alfa Buradan da kosinüs alfa d bölü 2'den burası da 2 kosinüs alfa yapıyor. Gerçi buradan da bir şey gelmiyor. Yani çok da uzamıyormuş aslında. Buradan da yapabilirsiniz aslında. Ee, alanları bu şekilde oranlayabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Ben uzun çıkacak zannettim ama çıkmadı. Ama ben olsam ne yapardım? Geometriciyiz ya. Ben olsam ne yapardım? Pisagor bahantısından buranın 1 artı tan kare alfa olduğunu söyleyip sonra benzerlik oranı 1 artı tan kare bölü şu tamamı 2. Benzerlik oranı karesi alanlar oranında eşitleyip şu alanla şu alanı oranlayabilirdim arkadaşlar. Ama direkt buradaki değerler de kolay çıktı aslında. Burası 2 kosünüs alfa oldu. Hiç buraya bir arttan kare yazmayayım bile. Sonra devam edelim bakalım. Alfa türünden eşit edc üçgenin alanı edc üçgenin alanı ne oldu arkadaşım? 2 sinüs alfa çarpı 2 kosünüs alfa bölü 2 dik kenarlar çarpımının yarısı. AOB üçgenin alanında oranı AOB üçgenin alanında tanjant alfa çarpı 1 bölü 2 değil mi? Tanjant alfa çarpı 1 bölü 2 e Buradan bölü 2'ler gitti mi kardeşim? Gitti. Sonra yukarısı ne yaptı? 4 sinüs alfa çarpı kosinüs alfa bölü aşağısında sinüs alfa bölü kosünüs alfa yaptı. E Buradan arkadaşım ne olacak? 4 sinüs alfa çarpı kosinüs alfa çarpı kosinüs alfa bölü sinüs alfaya eşit oldu. Sinüs alfalar gitti. Bu da 4 cos kare alfa'ya eşit oldu. Yani cevap ne çıktı arkadaş? Balıkesir çıktı. Kaçıncı soruda? 31. soruda. Evet, geldik 32. soruya. 32. soruda birbirine özdeş 3 adet özel yapım gönye aralarında boşluk olmayacak biçimde aşağıdaki gibi zemine konumlandırılmıştır. Evet, AE uzunluğunu kaç vermiş? 15 vermiş. Uzun kenar 15, uzun dik kenar 15. E o buraya 15 yazalım. Sonra DK uzunluğunu kaç vermiş? DK uzunluğu Kısa dik kenar 8. 8 yazalım. 8, 15, 17 çıktı. Hipotenüs 17. Burada da hipotenüs 17 oldu mu? Oldu. E sonra bizden ne istemedi? EF 41 cm. Burası 41 cm'ymiş. FD uzunluğu X kaçtır diye soruluyor bize. Şuradaki uzunluk soruluyor dostum bize. E ne yapacağız? Hocam şuradan bir dikdörtgen olayı bitirecek galiba. Dik yamuk var ya şuradan dikdörtgen çizince X'ken burası X yaptı. Buraya ne kaldı? 15-X kaldı. Sonra burası kaç? Hop toplamda. Topladığın zaman 25-40 yaptı. Hocam Pisagor bağıntısı. Bilenleriniz bilir. Hocam 40-41 9-40-41 üçgeni var. Ya da şuraya ben 15-x değil de a diyecek olursam. A kare neye eşittir? 41'in karesi eksi 40'ın karesine eşittir. 2 kare farkı. Bu da neye eşit oluyor o zaman A karede? 41-40 çarpı 41 artı 41 yaptı. E bu da 1 çarpı 81 yaptı. A kare eşittir 81'den. A'yı da buradan kaç buluruz? 9 buluruz. A 9 ya. Yani 15 eksi x 9'a eşit. 15 eksi x eşittir 9'sa x'i böylelikle kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Cevap böylelikle 32. soruda balık kesir çıktı. Evet 32'yi balık kesir bulduk. Geldik 33. soruya. Dik koordinat sisteminde iki köşesi 6 6'ya 0 ve 0'a 8 olan abc üçgenin kenar ortayları. Arkadaşlar ne yapacağız burada? Analitik düzlemi çizeceğiz. Özel bir durum var. Kenar ortayları bir de orijinde kesiyormuş. Şöyle çizelim. A noktası nerede? Eksi 6'ya 0'da. Evet A noktası burada. Eksi 6'ya 0'da. B noktası nerede? 0'a 8'de. Burada. Evet A, B, C üçgeninin ağırlık merkezi burası olacak. E ağırlık merkezi senin burası olacaksa eğer o zaman ne olmak zorunda? Hemen üçgenimiz şu şekilde olmak zorunda değil mi kardeşim? Evet ağırlık merkezi üçgenin içinde olacak çünkü değil mi? Tutup da şöyle çizemezsiniz. Üçgeni şöyle oluşturamazsınız değil mi? Ağırlık merkezi üçgenin içindedir. Her zaman üçgenin içindedir. Peki bu ağırlık merkezi ise ama nerenin şu üçgenin ağırlık merkezi ise şuradaki C noktasının nesi isteniyor? Bizden koordinatlar isteniyor. Ağırlık merkezinden geçen hop kenar ortaydır. Şurada da ağırlık merkezinden geçen hop kenar ortaydır. Bir de burada 1'e 2 oran vardır. 6 ise burası kaç yaptı? 3 yaptı. E hocam buradaki nokta ne yaptı o zaman? 3'e 0 noktası yaptı e benden c noktası isteniliyor. Bak şu nokta orta nokta oldu. Yani burası ne noktası? 0'a 8 noktası. Burası 3'e 0 noktası. Burası da x virgül y deyip x artı 0 bölü 2 eşittir 3 deyip y artı 8 bölü 2 eşittir 0 deyip hem x'i hem y'yi bulabilirsiniz. Ya da 0'dan 3'e 3 artmış çift çizgide bir daha 3 arttır. Burası 6 diyebiliriz oran orantı yönteminden 8'den 0'a 8 düşmüş bir daha 8 düşür. Burayı da kaç buluruz? Eksi 8 buluruz. C noktasının koordinatları toplamı isteniyor bizden. Bir eksi 8, bir 6, artı 6 vurduk. Bir de eksi 8 bulduk. Topladığımız anda cevap kaç çıktı o zaman? Eksi 2 çıktı. Güzel bir soru. ÖSYM böyle soruları seviyor. Zaten ben bu yayında gerçekten bilgi sarmalının şu denemesindeki her analitik sorusunu aşırı derecede beğendim. Gerçekten güzel arkadaşlar. Bu da şekli yorumlamak. çünkü. Analitik düzlem çizittirmeyi ÖSYM e seviyor. Sen de sev. Tamam. 33. soru. Cyan çıktı. Geldik 34'e. Aşağıda her birinin çevre uzunluğu 12 birim olan mavi boyalı 36 adet eş düzgün altıgen. ABC'de para içinde içine belli bir kurala göre dizilmiştir. Şu yatayda ne kadar olduğunu bilmiyorum ama dikeylerde şöyle bundan sonrasında çizmeye çalışsak nasıl olacak? Hocam düzgün altıgen çizmeye çalışsan şuradan şöyle devam edecek değil mi? Şöyle Şöyle şöyle. Sonra bunun içine çitilebiliyor. Şöyle. A, Burada dikkat et. Üçerli üçerli gidiyor. Yani şu iki tane şey içerisine üçerli üçerli sığabiliyor. Üçerli üçerli. Sadece kenardakine en kenardakinde burada iki tane sığmış. Burada da en kenardakinde sadece bir tane sığmış. En kenardakileri ayrı bir şekilde düşünüp bir örüntü kurabilirsin. Ama dur bakalım. Çevre uzunluğu kaçtı? Çevre uzunluğu bunun 12'yi 12 de 12'yi şeye bölsek bir kenar kaç çıktı o zaman? 2 mi çıktı? Evet. 2 çıktı bir kenar. Şimdi başka bir şey bulabilir miyiz? Alan ABC'de isteniyor. Arkadaşlar paralel kenarın alanını bulmak zorundayım. Paralel kenarın alanını bulmak için altıgendeki verilen uzunluk bilgilerini kullanmam lazım benim. Ve kaç tane alt? 36 tane adet. 36 adet düzgün altıgenin de bu içi, şekil içerisine yerleştirilmesini düşünmem lazım. Şu 3'erlerden bir örüntü elde edebilirsiniz ama ben bilmiyorum daha farklı şekilde yaparım. Öncelikli olarak benim neyi bulmam lazım? Benim yüksekliği de bulmam lazım değil mi? Hadi yüksekliği bulmaya çalışalım. Hocam altıgende bizim için önemli olan neydi? 90 dereceyi nasıl elde ediyorduk? Hocam altıgende önemli olan şeylerden biri 90 dereceyi şöyle elde ediyoruz. O zaman sen şurada şuradan bir altıgende şunu çizsen hatta önce şunu çizsek şunu çizsek bu 90 bunun devamı doğrusal, bunun devamı da doğrusan, e hocam bunun devamı da buraya gelecek. Hatta şuradan yaparsan daha net olacak. Şöyle bunun devamında da şurayı bulursak olay bitti. Bir kenar 2 mi? 2 Bunların doğrusal olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burası 120. Burası 30 ya. E hocam 120 120 buraya da 120 kaldı. Burası da 30. Bak 120. 120 30 30. Burası doğrusallığı. Burada bu şekilde ispatlamış olduk. E hocam bir kenar kaçtı? 2 2 2 iken burası 2 3 yapar. 2 2 iken burası da 2 3. 2 2 iken burası da 2 kök E 120 derece. O zaman burası 60 derece. Burası 90 ya. 30 60 90 çıktı. 90'ın karşısı 2 ise. 30'un karşısı 1. Burası da 3 mü çıktı? Evet. Arkadaşım yüksekliği biz böylelikle bulduk mu bulduk 2 4 6 7 kök 3 evet yükseklik 7 kök 3 oldu. Şimdi taban uzunluğunu bulmaya çalışacağım. Altıgende bir de önemli olan şeylerden biri de şuydu arkadaşlar. Hop şu. Simetri ekseni olması bayağı a hoşumuza gidiyordu burada. E burada simetri ekseniyle ilgili bir işlem yapabilir miyim ben? Hocam yapabilirim. Şuradan şunu çizsem bu doğrusal olur. Sebep devamı. Hocam 60 60 ya. Bak şimdi dikkat. Şurası 60 burası 60 ya. Burası 120 ya. Bak doğrusal oldu. Aynı şekilde ben o zaman bunun devamını getirebilirim. Şöyle doğrusal. Bu da doğrusal. Bu da doğrusal. E hocam şurada bir paraya kenar oluştu. Hatta burada da şu en uzun köşe simetrik simetri şöyle çizebilirim. Hatta burada da aynı şekilde şöyle devam ettirebilirim. Bu şekilde devam ettirebilirim. Hatta şurada da şöyle devam ettirebilirim. Biraz önce dediğim şekilde de yapabilirsiniz. Dikeylerde üçer üçer gidecek şekilde bir örüntü bulabilirsiniz. O örüntü de hocam şöyle olur. Boşluk artı bir kenar. Şu boşluk ne yapacak? Bir kenarın iki katı. Hani burası 4 artı 2. Boşluk bir kenar. Sonra burada altıgen oluşturmaya kalktığınız zaman burada da bir boşluk oluşacak. Yani şöyle bir altıgen olacak ya burada. Boşluk altı sonra burada da böyle bir altıgen olacak ya. Şurada da boşluk artı bir kenar şeklinde gidecek şekilde bir örüntü bulabilirsiniz. Ama ben şu en uzun kenardan em, en uzun köşegenden gitmek istiyorum burada. Şu en uzun köşegenler çizdiğimiz zaman, bunlar doğrusal, doğrusal, doğrusal, doğrusal. Yani şunlar ne yaptı? Birer paralel kenar yaptım arkadaşlar, yaptı. Bu paralel kenarları içinde kaç tane şey var? Altıgen var, onlara göre yapayım. Mesela şu en kenarda, hocam, şu altıgenlere bakayım. Şunun içerisinde kaç tane? Şu paralel kenarın içerisinde, şuradaki paralel kenarın içerisinde kaç tane altıgen var? İki tane yarım var, bir tane altıgen var. Hocam, burada bir tane var. Bak, taneleri yazıyorum. Hocam şuraya bakacak olursam burada 1, 2 tane mi var? Evet. Hocam burada 2 tane var. Sonra burada şuraya bakacak olursak 1, 2. ha Köşede olmayanlar, ya yani kenara yakın olmayan, içeridekinde hep altıgenler çizdiğimiz zaman hep o zaman 2 çer tane mi olacak? Çünkü dikey hep 3 tane oluyor demiştik ya. Böyle paraya kenarda da toplamda kaç tane oluyor? 2 tane oluyor. O zaman burada da yine 2 tane var. Burada da iki tane var. Bu şekilde böyle böyle böyle böyle böyle. İki tane iki tane iki tane gidecek mi kardeşim? Gidecek. Şurada yedi kökücü bulduk mu haçta? Bulduk. O yüzden ben şurayı bir sileyim istersen. Yedi kökücü bulduk. Sonra burada en son devam edelim. En son buraya kadar geldik mesela böyle. Şuraya kadar geldik mesela. Şuradaki paraya kenara da bakalım. Burada da yine iki tane var. Değil mi? İki tane var. En son kenarda da ne yapıyor arkadaşlar? Kenarda da şu ikisinin toplamı da iki yarım bir tane yapıyor. Yani şurada bir tane var. Burada da kaç tane var? İki tane var. Yani kenarlara ait paralel kenarlarda bir tane altıgen toplam bir tane altıgen varken içerideki paralel, kenarda, paralel kenarlarda da toplamda iki tane var değil mi? O zaman arkadaşlar sayalım toplamda kaç tane vardı burada? 36 tane eş düzgün altıgen vardı. Yani şu iki tanelerden kaç tane olması lazım arkadaşlar? Şu 1 1 2 tane var burada Bak kenardakileri bir sayalım Şu kenardakilerde 1 1 2 tane 2 taneyi çıkarttığın zaman kaç yapıyor 36'tan 2 çıkarttığın zaman 34 tane kalıyor yani şuraya 34 tane altıgen sığdıracaksın Her bir paralel kenarın içerisinde de 2 tane olduğu için 34'ü 2'ye böldüğün zaman Burada 17 tane olmayacak mı o zaman arkadaşlar Evet 17, Burası 17 tane olması lazım Tamam Altıgen olarak şey olacak burada. Altıgen olarak 34 tane olacak ama 34 tane altıgen olacak burada. 17 dediğimde 17 tane paralel kenar olması lazım. Çünkü her bir paralel kenarın içinde 2 tane altıgen olduğu için 2'ye böldük. Burada da 17 tane paralel kenar olacak. 17 tane paralel kenar olması demek. Şimdi burası dış açısı 60 derece. Dış açısı 60 dış açısı 60 Eşkenar üçgen eşken oluşuyor. Bu kenar 2 ise bu kenardaki bu kenarda 2. O zaman 17 tane 2 olmasıyla Aynı şeye mi denk geliyor arkadaşlar Evet 17 tane 2 Bak şu paralel kenarı şuraya çizeyim Şimdi şöyle ve şöyle Çizdiğim zaman 17 tane 2 burası kaç yaptı 34 E hocam kenarlarda da Burası 2 birim şurası da 2 birim değil mi Evet burası da 2 burası da 2 birim olduğu için Şurası kaç yaptı 34 36 38 yaptı Evet paralel kenarın bir kenarı Kaç yaptı o zaman 38 yaptı Yüksekliği de kaç bulmuştuk zaten? 7 köküç bulmuştuk. O zaman paraya kenarın alanı zor bir soruymuş. 38 çarpı 7 köküç şeklinde yapar arkadaşlar. E o zaman cevap böyle 7 kere 8 56 sonu 6'lı olacak ya o çarptığın zaman zaten bulursun. Büyük ihtimalle 266 köküç çıkacaktır. Sonu 6'lı bir tek bu var. O yüzden cevap balıkesir çıktı. Valla arkadaşlar en uzun köşegeni kullanarak ben bu şekilde bir örüntü oluşturdum. Bir de Dikeylerde üçer üçer. Sanki daha karışık geldi bana ilk başta böyle yaparken. işte bir dolu, şu bir kenar bir de boşluk. Bir kenar bir de boşluk şeklinde örüntü oluştururken sanki orayı biraz zor anlatacağım gibi geldi. O yüzden burayı seçtim. Buradaki şu en uzun köşegenleri çizdiğimde paralel kenarların sayısı 17 tane bulmak daha kolay geldi. O yüzden buradan gittim arkadaşım. Güzel bir soru, hoş bir soru ama dediğim gibi dediğim gibi sen belki başka bir de bulabilirsin. Önemli olan şurada şu alt ve üst tabanlarının arasına üçer tane 3'ten fazla altıgen yerleştiremiyoruz. E, o da önemli bir şey seri aslında. Orada da o seriyi de böyle o seriden de bir örüntü yakalayabilirsin. Örüntüyle ilgili bir soru bekliyor muyum? Vallahi arkadaşlar bu seneki ayette de aslında bekliyorum. Bir örüntüyle ilgili soru ya matematikte çıkar ya da geometride mutlaka karşınıza çıkar arkadaşlar. Geometride çıkarsa inşallah yaparsınız arkadaşım. Evet 34. soru Balıkesir çıktı geldik 35. soruya bir kenarı y eşittir 2 doğrusu üzerinde olan çekildeki ABC eşkenar üçgensel bölgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 eşittir kök 3 bölü 3 ya kök 3ler gitti a kare buradan 4 bölü 3 yaptı a da buradan 2 bölü kökçe eşit oldu Yani bir kenar 2 bölü kök 3 kardeşim şurası 2 bölü kök 3 hocam Burası da 2 bölü kök 3 tamam 2 bölü kök 3 Şimdi bizden ne isteniyor? a noktasının ordinatı. hocam şuradan bir yükseklik çizelim o zaman bir yükseklik çizecek olursam ne geliyor buradan? Hocam 2 bölü kökücü 2 eş parçaya böleceğim. 1 bölü kökücü 1 bölü kökücü. Bu bir eşkenar üçkende 60 60 burası 30. 30'un karşısı 1 bölü kökücü ise 60'ın karşısı kökücü katından dolayı 1 çıkar. Hocam burası 2 ye doğrusu olduğundan. 2'den 1'i birim yukarıda ne var? 3 noktası var. Zaten benden A noktasının ordinatı soruluyor. Cevap Balıkesir yaptı. Böylelikle 35. soruda arkadaşlar. Geldik 36'ya. Şekilde O2 merkezli çember O1 merkezi çemberin merkezinden geçmektedir. Tamam. Ben buradan şurası alfaysa gördüğü yay 2 alfa 2 alfaysa hatta burası da ne yapıyor? Merkez açıdan dolayı burası da 2 alfa yapar mı? Yapar. Beta'yı 2 alfaya eşit bulduk arkadaşlar. e Sonra teta neresiymiş? AXB şurası da teta'ymış. Hocam 2 alfayken burası 4 alfa da olabilir. Aynı zamanda beta burası 2 beta da olabilir. Şurası ya 2 beta ya da 4 alfa. Bizden ne isteniyor? Beta'nın alfa ve teta cinsinden değeri isteniyor arkadaşlar bize. Tamam. Şuradaki değer teta. Şurası teta. Teta eşittir. 4 alfaya eşit oldu. Bizden beta ve alfa cinsinden diğer aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Tamam. Teta yerine biz bizden beta mı isteniyor? Şu teta 2 beta'ya eşit değil mi aynı zamanda? Evet teta 2 beta'ya da eşit. Şurası teta 2 beta'ya eşit aynı zamanda 4 alfa'ya eşit. Bizden ne isteniyor? Beta isteniyor. Arkadaş beta neye eşit olacak? 2'ye böldüğün zaman ya teta bölü 2'ye ya da 2 alfaya eşit olacak. Bunu bulmaya çalışacağız. Mesela teta eksi 2 alfa demiş. Şimdi teta neye eşitti arkadaşlar? Teta teta 4 alfaya eşit. 4 alfadan 2 alfa çıkınca burası 2 alfaya eşit oldu mu? Oldu. Ben niye arayacağım zaten? Beta'nın değerini arayacağım. Beta zaten 2 alfaya eşit değil miydi? Evet. Beta'nın değeri 2 alfa cevap A seçeneği olabilir. Diğerlerine bakalım. Alfa artı teta. Şimdi alfa ben sonuçta neyi bulmaya çalışacağım arkadaşım? Beta'nın değerini. Yani iki alfayı bulmaya çalışacağım. Teta neye eşitti? Dört alfa yeşitti. Burası dört alfa. Topladığın zaman kaç yapıyor burası? Beş alfa yapıyor. Bu olmaz. Şuraya bakalım. Teta yerine ne yazacağız arkadaşım? Dört alfa yazacağız. Dört alfa yazdıktan sonra topladığımız zaman burası altı alfa yaptı. Yo ben iki alfayı arıyorum. Bu da olmadı. E, Teta yerine dört alfa yazdığımızda burası kaç? Sekiz alfa yaptı. Toplamda kaç yapıyor burası? 8 alfayla alfayı topladığımız zaman 9 alfa yaptı. Ben 2 alfa arıyorum. Burası da olmadı. Teta yerine 4 alfa yazdığımız zaman 4 alfa yazdığımız zaman 12 alfa eksi alfadan. Burası da 11 alfa yaptı. Burası da olmadı arkadaşlar. Evet yerine yazdık sadece. Aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor zaten. Cevap böylelikle Akçay oldu. Geldik 37. soruya. Alev bir kağıda kısa kenarı 8 santimetre. Olan bir dikdörtgen çiziyor. Şöyle bir dikdörtgen çizmiş ve kapalı halde ki pergelini yukarıdaki gibi x santimetre açıp sivri ucunu a noktasına batırarak bir çember yayı çiziyor. Evet bir çember yayı çizelim. Bir çember yayı hop şu şekilde mi olacak arkadaşlar? Evet. Şimdi çizdikten sonra dc kenarını kestiği noktayı e. Şurayı e demiş. Sonra ab kenarını kestiği noktayı da f demiş. fb uzunluğu 1 santimetre. Ve EC uzunluğu da 3 cm demiş. Hocam ben şuraya bir A dersem. Dikdörtgenin uzun kenarı A artı 3 yaptı. Hocam burası da A artı 2 mi olacak? Çünkü 1'in A artı 3'e tamamlayanı A artı 2'dir. E tamam. E, bu ne oldu arkadaşım? Biz çember yayı çizdik ya şöyle. Çemberdeki en etkili silahımız zaten bizim yarı çaptı. Şu çemberin merkezinden şuraya kadar olan kısım yarı çap değil mi? Evet. En etkili silahımız yarı çap çizmekti. Al sana yarı çap çizdik. A artı 2 iken burası da yarı çap A artı 2. Pisagor... Hala sen buradan mı yapıyorsun? A artı 2'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı 8'in karesinden mi yapıyorsun? Yapmaya devam et kardeşim. Ben yapmıyorum hissediyorum. 8 varsa ya 6, 8, 10'dur. 6 koysan 6, 8, 8 oluyor. Olmadı ya da 8, 15, 17'dir. Buraya 15 yazarsan burası da 17 tutuyor mu? Tutuyor. A dediğimiz 15 çıktı. Buna göre diyor x kaçtır diye soruluyor. Yani x dediği pergenin açıklığı yarı değil midir? Evet. Yarı çap uzunluğunu kaç bulduk kardeşim? 17 bulduk. Dolayısıyla bizden... 17 isteniyor. Yani cevap Edremit oldu. 37. soruda arkadaşım. Geldik 38'e. Bir mimar bir kenarın uzunluğu 20 birim olan kare biçimdeki bir tahtaya aşağıdaki işlemleri uygulamıştır. Birinci adım merkezleri tahtanın köşeleri olan 5 birim yarıçaplı 4 eş çeyrek daire çizmiştir. Evet 5 5 5 5 5 5 çizmiş böyle bunları. Sonra ne yapmış? Bunları oymuş. Mimarın e, ikinci adımda 4 Çeyrek daire kesip çıkartmış ve şunu oluşturmuş. İkinci adım sonunda elde edilen şeklin alanı A, çevresinde B birimdir. Toplam kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar alanı bulurken biz ne yapacağız? Bir kenarın uzunluğu 20 diye burası. E alan belli. Karenin alanından 4 tane çeyrek daireyi çıkartacağız. Alanı zaten neydi? A'ydı. A alanı neye eşit o zaman? 20'nin karesi eksi 4 tane çeyrek daire. 4 tane pi R kare bölü 4. Çıkacak. Şunlar gitti. 400 eksi 25 pi yaptı burası. Peki B dediğimiz ne? Şeklin çevresi. Hocam bir kenar 20 idi. 20 ise 5'i burada. 5'i buradaysa buraya kaç kaldı? 10. Aynı şekilde buraya da 10 kaldı. 10 burası. 10 burası. 10 burası. 10 burası. Çevrede ne var? Çevrede şunlar var. Hocam 10, 20, 30, 40 var. Çevrede B ydi. Yani 40 artı bir de bu çevrek yaylarının uzunlukları toplamı. Dört tane çeyrek daire. 4 tane 2 pi. R. Yarı 5. Bölü 4 çeyrek daire olduğu için. O zaman burası da kaç yaptı? 40 artı 10 pi'ye eşit oldu. Evet 40 artı 10 pi'ye eşit oldu. Bizden toplam isteniliyor. A artı böyle böylelikle neye eşit oluyor? 400 eksi 25 pi artı 40 artı 10 pi'ye eşit oldu. O zaman buradan 440 artı değil. Eksi 15 pi'ye mi eşit oluyor burası? Evet. Eksi 15 pi yapar cevabımız. Yani cevap ne oldu o zaman arkadaşlar? Cevap edremit. Yani 38. soru edremit çıktı. Geldik 39'a. Şekildeki analitik düzlemde verilen merkezi orijin olan ABCDFE düzgün altıgenin bir kenarı 6 olarak verilmiş. 6, 6 merkezde burası. Merkez burasıysa. Merkezden böyle eşkenar üçgenler oluşmuyor muydu kardeşim? Yani 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyordu zaten bu. E hocam karşılıklı kenarlar birbirine paraleldi. Hocam bir de burası orijinden dolayı 90 derece. Karşılıklı kenarlar bir de en uzun köşegen birbirine paraleldi. O zaman 90 ise burası da 90 oldu. Eşkenarın yüksekliği. Hatta şunda şu paralelse burası da 90 oldu. Eşkenarın yüksekliği olmuş oldu burası. E bunlar 60'ar er dereceyse böyle. E burası da 60 dereceyse bu yükseklikten dolayı 30-30 oldu. Burası da 60, burası da 60. Bunlar da 30-30 oldu mu? Oldu. Yukarıdaki verilenlere göre altıgenin orijin etrafında Pozitif yönde. Pozitif yön dediği saat yönünün tersinde. 960 derece dönmesi. 960 içindeki 360'ları at. Yani 720'yi atsan. 960'ı 360'a böl bölerek de yaparsın. Ee, 720'yi atsak kaç geliyor? Hocam 340 derece mi geliyor? Evet. 300 Yok. 240 derece mi geliyor? Aynen öyle. 240 derece döndüreceğim ben bunu. F noktası isteniyor. F noktasını 240 derece döndür. 240 demek 6 tane. 60, e, 4 tane 60 derece demek değil midir? Evet. Birinci buraya. ikinci buraya. Üçüncü buraya. Dördüncü de buraya mı geliyor? Evet. 4 tane 60 derece döndürünce F noktası D noktasına gelmiş oldu arkadaşlar. F noktasının bulunacağı yeni yerin koordinatları aşağıdakilerden hangisi? Yani bizden D noktası isteniyor. Hocam D noktasını koordinatlarında bulurken dik çizeceğiz. Bir kenar 6 zaten. E o zaman burası da 6. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Apsisi 3 yaptı. 3'e... 30'un karşısı 360'ı karşısında 3 yapar. 3 3 noktası olmuş oldu. Yani cevabımız 3'e 3 e 3 yaptı. Cevap böylelikle akçay oldu arkadaşlar 39. soruda. Ve geldik 40. soruya. Evet yüksekliği 12 cm olan içi boş bir dik dairesel silindirin içerisinde şekil bir dik gibi tabanı silindirin tabanı ile aynı ve yüksekliği 12 cm olan bir dik dairesel konu yerleştirilmiştir ve içine su konulmuş böyle. Bunun içindeki su da V1'miş. Evet içindeki su boşluktaki su burası. Suyun yüksekliği 6 saat fiyatı Sonra bu cisim şekil gibi ters çevrilerek bir miktar daha su konulmuş. Burası da V2 olmuş. Silindirin hacmi de V'ymiş. Silindirin hacmi de V'ymiş. Arkadaşlar ben bunu hep savunuyorum. Şurada öncelikli olarak şunun hacmi atıyorum iken bir koniyle ile bir silindir iç içeyse tamamı 3A olmuyor muydu? Evet bunu bir kere kullanacağız. Bunu unutma. Şimdi öncelikli olarak şunlar birbirine eşit değil mi? Burası 6 burası 6. Hocam şunlar birbirine eşitse o zaman bunlar da benzerlikten dolayı birbirine eşit. Benzerlik oranının kübü hacimler oranına eşit. 1 2'nin kübü var burada. Şuradaki konideki hacimleri ben paylaştırabilirim. 1 8 yani burası. Hocam burası ve burası A demeyeyim de. Tamam A diyeyim. A ise tamamı 8 A'dır. Yani buraya ne kaldı? 7 A kaldı. Bu arada burası 8 A iken 3 katı 3 kere 8 24. Burası 24 A'dır. V'yi 24 A bulduk. Peki burası tamam mı? 24 A'yken şu yüksekleriyle doğru orantılı olacak şekilde hacimleri paylaştıramıyor muyduk? Prizmalarda. Bu silindir de bir prizmadır. 24 A ise o zaman burası 12 A olacak. Hocam burası da 12 A hacminde olacak. 7 A'sı burasıysa o zaman boşluğa ne kaldı? 5 A kaldı. Yani v 1ini bulduk arkadaşım? 5 A olarak bulduk. Gelelim buraya. Aynı mantık. Yine bunlar birbirine eşit. Hocam burası V iken hani 1 bölü şunlar da birbirine eşit olmayacak mı şöyle baktığın zaman? Evet hocam. Yine 1 bölü 3 oran var. 1 2'nin 1 bölü 2 oran var. 1 bölü 2'nin küpü. 1 bölü 8. Yani burası A iken tamamı 8A. Buraya 7A kaldı. Ee, 3 kere 8 24 Burası zaten 24A'da en başta da yine 24A. E, 24A'yı 2 eşit parçaya bölecek. 12A'ya 12A olacak burası yine. Hocam A'sı buradaysa V2'ye de ne kaldı o zaman? 11A kaldı. O zaman v2 yerine de 11 a yazıyorum. V yerine de ne yazıyorum? 24 a yazıyorum. O zaman buradaki oran kaç yapıyor? Şu ikisinin toplamı 16 bölü burası da 24 a yaptı. A'lar nanay. 4'e bölsen, yattan 8'e bölsen, 2, 8'e bölsen, 3. Cevap böylelikle 2 bölü 3 çıktı arkadaşlar. 40. Soruda. ÖSYM'e bunun benzerinde de bir soru bizim bir soruyla bizim karşımıza geldi. Haberiniz olsun. Evet gençler böylelikle deneme 9'u da bitirdik mi? Bitirdik. Burada da yine güzel sorular vardı. Çok güzel gidiyor. Hadi bakalım bir sonraki denemede de böyle güzel daha devam edecek miyiz? Ee, ama bu geometrik kısmı bilmiyorum. Bir tık daha diğer denemelere göre kolaydı. Ama her deneme zor olacak diye de bir şey yok. Kolay denemelerde de nasıl hareket ediyoruz bunları da görmemiz lazım. O dengeyi de sanki burada iyi tutturmuş. Ama tabii matematikte de bakmak lazım. Güzel. Güzel gidiyoruz. Hadi bakalım bir sonraki denemede. Deneme O'nun çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.